Selam arkadaşlar, e, tatil vlog 1'e geldiniz Şu an saat e, 10.20 geçiyor, şöyle göstereyim. Bugün normalden baya erken kalktım. Yani direkt şimdi kalktım kalkalı bir dakika olmadı, direkt videoyu açtım. E, kay Normalde birde kalkıyorum yani. Şimdi 10'da kalktım. O yüzden de benim için çok şey oldu. Hmm. Birde uyudum. Onda kalktım. Nasıl bir saçmalık. Neyse. Ee, evet. Bugün nereye gideceğiz? Bugün nereye gideceğiz? Eee, koronadan dolayı otel seçmedik. Yani otel gitmek istemedik. Otel. Şeyde. Ereğe de fazla kalmayacağız. 3-4 gün kalacağız. Eee. Tatil Vlog 1'de Ereğri'ye gideceğiz. E, tatil Vlog 2'de de e, şey, Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da da e, orayı anlatacağım gelince. Neyse. E, umarım sıkıcı bir yolculuk olmaz. Çünkü genellikle yolculuklar çok sıkıcı oluyor. 3-4 saat bekliyorsun ya. O yüzden çok sıkıcı oluyor. O zaman Vlog'umuza hadi geçelim. Evet hazırlandık, kahvaltımızı yaptık, ee, şimdi yola doğru çıkacağız. Ha bu arada size e, yaptığından baya bir zaman geçti, en son saat 10'du, şu an saat tam 12. Ee, oyun oynadık, kahvaltı yaptık, e, saat 12'ye geldi, şimdi çıkıyoruz. gideceğiz. O zaman hadi 2-3 saat sonra evde görüşürüz. Ardından güzellik kim, kim. kim, mayız, kim? kim? kim, kim? Güzellik Evet 3 saat geçti aradan ve eee Sonra da Ereli'ye vardık. Ee, babamın Geçer mi? ailesinin yanına orada evine geldik. Ereğlinin havası değişik. Evet, elim bayağı dolu. Şimdi yerleşeceğiz. O zaman hadi geçelim. Evet, apartmanın içine geldik. Evet, baştan geliyoruz. Evet, evin içine geldik. Evet arkadaşlar, Ereğli'ye geldiğimizi söylemiştim. Artık Ereğli'deyiz şu an babamın tarafı yani Ereğli baya bir kalabalık olduğu için etraf baya sesli. Tatil <Gülüyor> vlog 2'de de daha değişik bir yere gideceğiz. sürpriz olsun. Ee, evet geldiğimizden beri yemeğimizi yedik, e, konuştuk, sohbet ettik, oyun oynadık, bunlar gibi şeyleri yaptık ve şimdi size sizlerin yanına geldim ve yanında bir sürprizim var. Evet şu an Reyl'in e, babam babamın babasının ikinci evine geldik, bahçeli bir ev, güzel bir alan. Az önce birinci evdeydik. Şöyle şey renkli aslında. Yemişil. Aaaa sinek. Topluk bu şekilde. Şurası biraz dağınık. Kuranın içinde bayağı bir ev var ya. Ses var da etrafta. Evet. Burası var. Sonra evet. burası var. Burası var. Burası burası var. Evet arkadaşlar şu an e, REL'deki yazlıktayız. E, şöyle. Burası daha yapılmadı. Yapılış, açılış, yapılı, yapılış aşamasında. Burada yine kuzenim oynuyor. Yap, yapılış aşamasında olduğu için yani bir yerleri güzel yerleri yapıldı. Böyle güzel bir ortam. Mesela şu an yapım seçilmemiş olduğu için ama Durkan Şöyle. Aslında yazdık e, şeyde alt yani birinci katta. Ama güzel ya buradan o direkt atlayıp gitmek. Bu arada şu an sanki video e, zaman zaman gidiyormuş gibi izliyorsunuz da şu an bir saat kaç arkadaşlar? Bayağı durdura bu, durdura çekiyorum yani. Kesekese kese, şu an 8'i e 10 geçiyor saat evinde. evet. Evet, kavga da yapıyorlar. Merhaba. Kameraya merhaba deyin. 200 kişi izliyor sizi. Evet hiç sabit kalmıyoruz. Şimdi pide yemeye gideceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Aslında burada fark ettiğim değişik bir olay. Ya saat 8 10, 15 geçiyor. Ama gündüz gibi. Yani havaya bakın. Evet. pide yedik. Şeren'in pidesi ünlüdür. Şimdi Fatih evine geldik. Ee, saat şu son 9.30. Biraz burada oynanacağız. Kaan falan uydu. Ben de şimdi e, bilgisayar olmadığı için tabletten bir oyun açtım. Onu oynayacağım. E, sonra sabah olur. Sabah çekerim. Şu ana kadar video izlediyseniz... Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sabah görüşürüz. Evet, Eylül'de ikinci gün oldu. Ee, sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, geldik. Günler böyle geçiyor aslında, pek şey değil, farklı değil. Evet merhaba arkadaşlar, şu an dediğim şeyin üstündeyiz. Babam şirketi sürüyor. Ben de atlayayım. Leyle de risike çok seviyor zaten. Evet, günün ikinci tatilin ikinci günündeyiz. Şu an dedemin bahçesindeyiz. Şöyle bir baştan birkaç görüntü alayım. Mesela şöyle şurada çok güzel şeyler var şu uzun zamandır ben böyle çok arada gittiğim için şurada gördüğünüz köpek bana e, şey yapıyor havluyup duruyor ısıracak gibi Dutlar <gülüyor> var burada e, çok iyi olgunlaşmış Burada kuzenim kan tutuyor yiyor duttan <gülüyor> ağzı <gülüyor> Evet, bu bilonun içinde bir de e, şey bilon çekmek istedim. Uha, düşüyordum. Etrafı göstermek istedim. Ee, arkadaşlar, şöyle bir göstereyim size. Evet, e, şimdi size bir biraz evi göstereyim. Zaten siz bu video izledinizde genellikle siz bu video izledinizde ben evde olacağım da, yani eve gitmiş olacağım. Yine de evin içine girdiğimizde böyle bir alan karşılıyor bizi. Büyük bir şeyi gibi ama Site değil Aslında evleri baya küçük Bir ev 1 artı bir gibi ama toplasan Bütün evleri odalarını 3 artı 1 eder Mesela ilk şu evin içine girelim Şuradan açamıyoruz Evet ev kilitli O yüzden açamıyoruz Evet, e, kapıdan giremeyeceğimize göre şimdi benim kafam gözümden görün dünyayı biraz. Evet, benim gözümden kafama yerleştirdim kamerayı. Şuradan şöyle... Ay. Evet, evin içine başarıyla girdik. Aman aman aman aman aman. Kaan da geliyor. Kaan ne kadar atlatsın, pencereden giriyorsun ya Hırsız gibi. <gülüyor> Neyse, ee, evet normalde evi şuradan gidiyorsunuz, kafanız karışmasın. Evin dış kapısı buradan. Geldiğinizde burası bomboş, burada bir şeyler koyacağız buraya. Kanepe vardı, yine halamın evine yine aldığı eve gitti. Biraz eski bir ev, yani duş falan kullanmıyoruz ama eski bir ev. Sonra da burası, ama burada en sevdiğim şey şu koltuk yani, başka bir şey değil. <gülüyor> Ee, burada bir şey var. Küçük detaylara inersek. Dolu, dolu şey var aslında bak. Şu dolaplar boş değil arkadaşlar. Bir tanesini açacağım. Oh televizyon var. Televizyon var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çıkabiliriz. Evet evden çıktım. <gülüyor> arkadaşlar beni zorlayacak şey şu. Buraya nasıl gireceğim? Kapı Koluyor. Koluyor. Daha burası dün açıktı. Şuradan mı gireceğim bir tane? <gülüyor> Yine benim şu an kafamdan görüyorsunuz gözümden. Bir de i̇şte bu arada. Bir dakika bir dakika. Oha. Kapı. Tüh ya kapalı o kadar. Bir dakika. Buradan açılıyor. Bir dakika. Bir dakika. Çok boş. Evet mozaik kaplama açalım. Şimdi şuradan nasıl çıkacağız acaba? Bir bakalım. Allah. Aa. Bana burada, burada sülük var. Çok korkarım. Arkadaşlar şimdi sizlerle e, şurada gördüğünüz şeyi yani adı ne bunun acaba? O kadar şeyim, acemiyim. Adı ne? Arkadaşlar size net bir çekim yapabilmek için buraları işi zorluyorum. Şu şişeyi sizlerle arkadaşlar şimdi sulayacağım bahçeyin. Çift, çiftlilik tecrübelerime göre Şunları ilk böyle Açın kapıyı! Açın! Açın! Evet. Şöyle yaparsın. Ooo! Aman! Ooo! O çok güzel. Evet arkadaşlar. Ya, ya kan yüzünden şurada bir video çekemedik. Kan aç bak seninki çekiyorum şu an. İşin içine çocuk girince böyle oldu. Evet odaklandı. Bir Dikkati bozuldu. Açtık sonunda. Nerede kalmıştık? Evet en son bunu. Oha. Evet. Bu kapatın artık ya. Bu Anne dur. Şimdi da şey yap şeyleri sılıyoruz Hı. niye ses geliyor abi ho Evet arkadaşlar yaklaşık 200 250 280 piksel olarak bayağı hızlı şöyle yapıyorum barda ne yaptığım diye sorarsan inşallah lense gelmez şimdi <gülüyor> <Ne? gülüyor> oh Evet De kan kan bana bunu yaptığın için senin araban ılanacak Evet en son hangi video çekmiştim aradan bayağı bir zaman geçti ee, şu an saat herhalde bahçede eve gittiğimizde saat 4'tü. Yani öğleden sonra 4. Şu an saat 17.58 yani 6. Mı? Doğru evet 6. Tabii, Tafil günleri böyle geçiyor. Yani, akşama doğru ee, nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar ilk kez 2 günlük değil 3 gün müydü? 2 günlük videoyu yani 2 günü aynı anda bir video da çekiyorum. Evet arkadaşlar, e, en son saat kaçtı hiç bilmiyorum ama e, şu an saat 8.50 ve biz yeylere geldim. Niye kuzenim olan ikinci. Arkadaşlar benim burada en sevdiğim şey bizlerin evinde. Şuradaki şeyin yüksekliği oldu. Gördüğünüz gibi yani bayağı bir yüksek şöyle görüyorsunuz. Şu an balkondayız ve bu yükseklik gerçekten drone gibi mükemmel. Evet Ecem uyuyacak şimdi. O yüzden biraz sessiz konuşmalıyım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Vlog... <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Vlogu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, tatil vlog 1 bitti. İzleyin için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Hmm.